şimdi tüm ben sizi O yolun sonu göründü Yolun başında beraber olanlar şimdi büyük bir iktidar savaşına hazırlanıyorlar. Üç bölümlük serinin bu ikinci bölümünde AK Parti'nin prensi Ali Babacan ile Namı diğer Reis Recep Tayyip Erdoğan'ın perde arkasına kalan güç savaşını gün yüzüne çıkaracağız. Gizli kapaklı devam eden bu çatışma adeta soğuk bir savaşı anımsatıyor. Hadi gelin kavgalı kardeşlerin Türkiye'yi nasıl paylaşamadığına beraber bakalım. Müzik Babacan'ı siyasete Abdullah Gül soktu. Babacan başta isteksizdi. Gül'ün ısrarları, baba Babacan'ın oluruyla kız isteme usulü AK Partili olmuştu. 2002 yılında 35 yaşında bakanlık koltuğuna oturduğunda, başarılarla dolu bir kariyeri vardı. Her girişte işte birinci olmuştu. Bu genç yaşında kurtlar sofrasında kendine iyi bir yer edilmişti. Şimdi akıl hocası Gül'ün yolundan gidecek, sadece başarılarla anılmaya özen gösterecek ve zamanını bekleyecekti. İlk yıllar beklediği gibiydi. Babacan uzun yıllar AK Parti'nin prensiydi. Partinin en çok övündüğü konu ekonomiydi. Onun da başında Ali Babacan vardı. Şimdiden geriye bakınca çiçeği burnunda bakanken 2002 yılındaki bir demek ne cüret diyor. Tayyip Bey bütün konuları bizlerle istişare eder. Hiçbir zaman şunu şöyle yap demez. 2002'den 2010'a e geldiğimizde çok farklı bir Türkiye ve Erdoğan olacaktı. Ülkedeki tüm dengeleri değiştiren gezi olayları Babacan ile Erdoğan arasında açtı. Erdoğan'ın gezi olaylarının arkasında faiz lobisinin olduğu iddiasına Ali Babacan hep mesafeli durdu. Erdoğan en zor günlerinde Babacan'ın kendisine destek çıkmamasını bir kenara not etti. Gezi olaylarının sıcaklığı dinmeden 2013'ün son günlerinde 17-25 Aralık operasyonu ile Fetullahçılar Erdoğan'a savaş açtı. Yolsuzluk iddiaları, ses kayıtları, ayakkabı kutuları derken ekonomide hareketlenmeler, dolarda büyük ataklar yaşanmaya başlandı. Prens bu gerginliği azaltmak için Erdoğan'ın kapısını çaldı ve faizleri arttırmayı önerdi. Reis, yiğit öyle demiyor ama deyip kestirin Reisin Yiğit dediği Yiğit Bulutlu Gezi'de Erdoğan'ın politikalarına uygun söylemler üreten Bulut, Erdoğan'ın gözde ekonomi danışmanıydı. Babacan bu isimleri de çokça karşılaşacaktı. Türkiye 17-25 Aralık'la birlikte yıllardır yavaş yavaş ördüğü ekonomi çevrelerindeki güven ve istikrarını kaybetmeye başlamıştı. Fetullahçılar ve hükümetin savaş alanlarının başında yanda geliyordu. Meclis, Fetullahçıların ünü kesebilmek için art arda, arda yasalar çıkarıyordu. Günü kurtaran yasalar Türkiye'nin batıdaki imajını sarsıyordu. Babacan duruma müdahil oldu ve 15 Ocak'taki konuşmasında Erdoğan'ı uyardı. Güvenli istikrar dediğimizde hukuk güvenliği en önemli unsurlardan bir tanesi dedi. Babacan hukuk alanında çatışmaya karşı cephe Neredeyse her gün Erdoğan'ın olduğu iddia edilen tapelerin yayınlandığı, özel bilgilerin havada uçuştuğu bir dönemde, Babacan hukukun normlarından bahsediyordu. Erdoğan ve çevresine göre bu olacak iştiydi. Bu olayla birlikte Prens, reisin radarına ikinci kez takıldı. 30 Mart yerel seçimlerinden zaferle çıkan Erdoğan'ın biriktirdiği hesapları ödetme zamanı gelmişti. İşe Babacan'dan başladı. 12 Nisan'da toplanan AK Parti MKYK'da Babacan konuşmaya başladığı anda, Erdoğan bir başka partiliye dönüp ekonomide neler oluyor bize sen anlat dedi. Reis, partinin prensine ulu orta ilk kez sık çevirmişti ve devamı da gelecekti. Mayıs günü AK Parti'nin Afyon kampında Babacan sunum yaparken Erdoğan Babacan'ın sözünü kesti. ''Bana Merkez Bankası'ndan değil, esnafın içinden haber ver.'' dedi. Babacan hep sessiz kalıyor, partideki lidere saygı prensibine uyuyordu ama doğru bildiğinde yapmaya devam etti. Erdoğan ise pes etmeye niyetli değildi. Mayıs'ın sonunda yeni bir açıklamayla Babacan ve ekibini uyardı. ''Merkez Bankası'nın faiz politikalarını kesinlikle beğenmiyorum. Sen dalga mı geçiyorsun yükseltirken 5 puan birden indirirken yarım puan. Onların da kendisine çeki düzen vermesi lazım dedi. Onlar dediği aslında tek kişiydi. Ama Babacan tam tersini kendine çeki düzen vermesi gerekenin Erdoğan olduğunu düşünüyordu. İkili arasındaki bir sonraki kriz Temmuz'un sonunda başladı. Erdoğan 26 Temmuz'da Fethullahçıların bankası hakkında şu anda bankası iyi bir konumda değil dedi. Babacan sessiz kalamazdı zira tüm dünyadan ülkeye gelen yatırımcılar ona güveniyordu. Cumhurbaşkanı ise çıkmış, bir bankanın değerini düşürecek açıklamalar yapıyordu. Babacan 5 Ağustos'ta devletin bankası Ziraat'in Bankasya'yı almak üzere görüşmeler yürüttüğünü açıkladı. İki gün sonra Yiğit Bulut sahnedeydi. Canlı yayında Babacan'ı spekülasyoncu ilan etti. Bulut'un sustuğu yerde devamını sosyal medya getirdi. Ali Babacan paralelci yani Fethullahçı ilan edildi. Bu biraz fazla olmuştu. Partideki büyük değişime günler kala yeni bir cepheye hiç gerek yoktu. Erdoğan hemen duruma müdahale etti. Babacan'ı mitingine davet etti. Bulut geri çekildi. Ağustos'un sonunda toplanan AK Parti birinci olağanüstü kongresiyle partideki taşlar yerinden oynadı. Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilince parti ve hükümeti Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na emanetledi. Bir diğer önemli gelişme, Babacan'ı siyasete sokan Abdullah Gül'ün Erdoğan sonrası partiye dönüşünün engellenmesiydi. Babacan'ın mentoru Gül saf bırakıldı. Partinin kuruluşundaki sözde akit bozulmuştu. Babacan'ın bir karar vermesi gerekiyordu. Ya Erdoğan'la devam edecek ya da çatışacaktı, gülü. Yani çatışmayı seçti. İlk atak 16 Eylül'de geldi. Babacan inşaat sektöründe kısa vadeli kalem oynatmalarda ölçüsüz rampalar var. Bu dengelenmedi dedi. Tüm ekonomik düzen inşaat sektörü üzerine kurulmuştu ve bunun değiştirilmesi bizzat Erdoğan hedef alıyordu. Babacan'ın bu açıklamasıyla büyük bir tartışma başladı. Erdoğan, Aralık ayında bu tartışmaları durdurmak istedi. İnşaat sektörüne dur, sanayiye ilerle derseniz çöküntü başlar dedi. 2015 yılı ikili için sonun başlangıcı olacaktı. Babacan, Gül ve Erdoğan çatışmasında bozulan birliktelik akdinin ardından Bildiğini okumaya kararlıydı. Ki ekonomide kötüye gidiyordu. Düzeltmek onun göreviydi. Erdoğan ise başkan olmak istiyordu. Ne güle, ne de onunla hareket edenlere müsaması yoktu. Üstelik eski müttefiki Fetullahçıların saldırısı altındaydı. Hayat memat mücadelesi veriyordu. Geziyle başlayan sürtüşme yerini inşaat ranklarıyla açık savaşa bırakacaktı. İlk hamle Davutoğlu Babacan ekibinden, hükümetten geldi. Davutoğlu, Babacan ısrarıyla içerisinde inşaat rantlarını içeren şeffaflık yasa tasarısını 15 Ocak'ta açıkladı. Erdoğan bir gün sonra yasaya karşı çıktı ve engelledi. Onun bir gün ertesinde ise cepheyi başka bir alana taşıdı. Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla misali, Babacan yerine Merkez Bankası'nı topa tuttu. ''Ey Merkez Bankası daha neyi bekliyorsun? Merkez Bankası bağımsızsa ben de bağımsızım, gerekirse çağırıp konuşacağız.'' diyerek faiz indirimi çağrısı yaptı. Bu çağrı 2 ay sürecek medya ünü çatışmanın ilk işaretiydi. Erdoğan neredeyse her gün Merkez Bankası'nı bombardımana tutacaktı. Merkez, Erdoğan'a göre onunla dalga geçmeye devam ediyordu. 20 Ocak'ta yeniden yarım puan faiz düşürdü. Ama reisi memnun edemedi, ertesi gün Merkez Bankası verilen mesajlardan hala nasibini alamamış dedi. Merkez Bankası, 27 Ocak'ta yaptığı açıklamada bankanın olağanüstü toplanıp faizi indirebileceğini açıkladı. Bu açıklamayla piyasalarda merkezin bağımsızlığı tartışılmaya başlandı ve dolar 244.83'ü geçerek Tarihi zirvesini gördü. İki gün sonra 30 Ocak'ta Erdoğan devam etti. Bu ülkede faiz ödemesine giden her fazla kuruş milletin hakkının gaspıdır dedi. Bir gün sonra Erdoğan çıldırma evresine geldi. Ne diyorlar insanı böyle adeta çıldırtacaklar. Enflasyon düşerse faizi düşüreceklermiş. Bu anlayış anlayış değil dedi. Erdoğan'ın bu açıklamaları karşısında ekonomistler şaşkınlık içerisinde kalmış. Ne diyeceklerini bilemiyorlardı. Ama Erdoğan'ın geri vitesi yoktu. İşte adı bağım. Skuru. Bağımsız olunca gelinen nokta maalesef bu. Bizim daha iyi bir noktayı yakalamamız lazım dedi. Kısaca bana bağlanacaksınız diyordu. Dolar her gün yeni bir zirve yaparken Babacan 9 Şubat'ta açıklama yaptı ve ekibini korudu. Merkez Bankası'nda gayet yetkin bir ekibimiz var. Doğru zamanda Doğru karar aldıklarına inanıyoruz, dedi. Ortalık duruluyor gibi olduğu anda ayın 25'inde Erdoğan yeni bir dalga başlattı. Bu sefer çok daha ağırdı. Bize karşı bir bağımsızlık mücadelesi veriyorsun da başka bir yerlere karşı bağımlılığımı var, dedi. Başka bir yer dediği güldü. Aynı gün Babacan, Başbakan Davutoğlu ile buluştu. Görüşmenin iki buçuk saat sürmesi üzerine Babacan'ın istifa edeceği dedikoduları yayıldı. Babacan veya bakanlığı değil, Başbakanlık bu iddiaları yalanladı. Babacan istifa etmedi ama Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı ortalıklarda gözükmüyordu. Başçı'nın istifa ettiği haberi yayılmaya başladı. Banka Başçı'nın rahatsızlandığını açıkladı. Babacan ve Başçı biz gideriz. Gidersek de hemen gideriz mesajı veriyordu. 27 Şubat'ta Erdoğan, Babacan'ın elini gördü ve arttırdı. Vatanı satmak yüksek faizde olur dedi. Dolar rekorlar kırıyor, piyasalarda ülkeye güven azalıyordu. Bunun böyle devam etmesi ülkeye, partiye ve Erdoğan'a zarar vermeye başlamıştı. Erdoğan son bir açıklama ile ateşkes çağrısı yaptı. Çağırıp konuşacağız. Cumhurbaşkanı, Babacan'ı kastederek artık biraz kendilerine çeki düzen vermeliler dedi. ''Babacan giderim, Erdoğan bana bağlan.'' demişti. Herkes durduğu yeri sağlamlaştırmış, ateşkes masası Cumhurbaşkanlığı'na kurulmuştu. 11 Mart günü tüm ülke, dünya para piyasaları, medya ve tabi muhalefet nefesini tutmuş sonucu bekliyordu. Babacan ile başçı külliye girdiklerinde büyük bir şok yaşadılar. Karşılarında reisi beklerken danışmanları Yiğit Bulut ve Cemil Erteni vurdular. Erdoğan mesaj gönderdi. ''Sunumu Yiğit'e yapsın, ben sonra katılacağım.'' Üzerine ipler koptu, Babacan ve başçı kalkıp kapıya yöneldiler. İstifaları neredeyse gerçek olmak üzereydi ki haberi alan Erdoğan, ''Beklesin, geliyorum'' mesajını iletti. Toplamda iki buçuk saat süren görüşmelerden sulh kararı çıktı. Erdoğan, tatlıya bağladık dedi. Erdoğan için böyle olabilirdi ama Babacan için deist defteri kapanmıştı. Nisan ayında, pişmanlığını ifade etti. Uzatmaları oynuyorum. Keşke son hükümette görev almasaydım." dedi. Eylül ayında reisin damadığı Müstakbel Ekonomi Bakanı Berat Albayrak bir yazısında Babacan'ın vazgeçilmez olmadığını yazdı. Erdoğan'ın yeni prensi Albayrak kısa sürede haklı çıktı. 1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra kurulan yeni kabinede Ali Babacan yoktu. Babacan bu muharebeyi kaybetti savaş daha yeni başlıyordu. Başarıdan başarıya koşan bu iki isim Türkiye'nin geleceğinin belirleneceği mücadelenin iki simge ismi olacaklar. Birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Zira yola beraber çıkmışlardı. Lakin kardeşlik yeminlerini bozdular. Bu dünyanın tek kuralına yenildiler. O da gücün çekiciliği karşısında her faninin acizliği. Ne kardeşlik bırakır ne dava. Büyük Savaş. Gül Erdoğan'a karşı bir sonraki bölümde. İkisi de birbirinden son derece çekiniyor. Şimdilerde Erdoğan'ın sinsilikle itham ettiği Gül'ün Erdoğan'a neden bayrak açtığına bakacağız. Kuralları biliyorsunuz. Beğendiyseniz ve devamını istiyorsanız paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi aşağıya bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.